Evimize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Efe, bugün arkadaşlar sizlerle beraber uzun bir seriye başlıyoruz, Crazy Crafts 4 Şimdi bu Crazy Craft 4'te ne yapacağız diyorsanız oynayacağız, süper kahramanların hepsini açmaya çalışacağız ve şurada bir ev olduğunu fark ettim. O eve hemen gidelim. Bu ne oğlum? Kurbağa bak bak. Şu anda e, ben bu videoyu çekerken arkada Lucky Block videosu iniyor YouTube'a. Arkadan gag diye sesler geldi böyle bir anda. Bu odunlardan bize lazım. Ben içeriye nasıl gireceğim? Allah'ım ya. Öf. Baka girmiş buralar. Ne toprak bile gelmiyor. Kapı da açılmıyor. Lag mı girdi ama sonucu da oynamıyorum ki Oooo Oooo gg Bende de şu an kastı sizi de kastmıştır büyük Ben Bende şu an çöktü diye bildirim veriyor ama çökmez Heh. Tamam geldi şu andan itibaren oynamaz şöyle parçacıkları falan düşü düşürdük değil miyiz bu tamam, falan bunların hepsi böyle şu bulutları da kapat ayrıca bu nasıl ev ya ben bir şey vardır diye geldim yoksa o zaman hafiften yolumuzu alalım gidelim Şurada mağara var. Hemen kasılıp o mağaraya inmek istiyorum. Kasılmayı da şuradaki odunlardan halledeceğim hemen. Kendimize başlangıç hediyesi versek mi ya? Başına savaş koydum ama hiç görmüyor yani. Şimdi o zaman demir eşyalarla başlayalım. Zaten demirden daha güçlüleri var. Onları bulana kadar seri biter. Mesela bir iki üç tam bir de şuraya gittik mi? Videonun uzun olmasını diye sandık var. Gamot, açtım onu bir bak yok. İlerle evlat. Bende şu an drop yiyormuş gibi gözüküyor ama sizde inşallah öyle değildir bu nasıl mağara Allah için bu nasıl mağara Eee birazdan iftar okuncak Ondan dolayı çok uzun yapamayabilirim videoyu Hakkınızı helal edin Oğlum domuz çıktı Trapi diyor kupa diyor Aa, kale çıktı Bakalım kaleden neler çıkacak Bakalım Aha kalenin içinden köy çıktı çok iyi çok iyi ben bunların hepsinden faydalanırım patates çok iyi hepsi çok işime yarıyacak benim şuna Olmuş şu korkulu cadı zannettim lan bu ne? korumaymış Mesela ben bu köy kötü bir şey yapsam o korumalar acaba saldırır mı hiçbirini bilmiyorum mesela daha yeniyim çünkü Bir de şu oyun kasmamasını istiyorum ben Tamam yani hz düşmesi mi ne oluyor bilmiyorum ki Normalde koyunun şu ana kadar bin kere ölmesi lazım evlen eve girilmiyor. Oy. Tamam, biz yolumuzu bulduk arkadaşlar. Şöyle azıcık daha birazcık azıcık daha birazcık. Çok güzel cümledi bu arada. Bu köyü dolaşacağım. Ondan sonra bulduğum malzemelerle ilerlerim artık. Bu ne oğlum? Tamam bari şuradan yukarı çıkalım. Bir şey falan vardır belki Sandık Patlayacak Allahım Tıs sesini aldım ondan kaçtım Çok korkunçtu sesi aldım böyle patladı Çok kötü dedi Aa şu kitaplıklar işime yarar zamanla Crafting table olarak bir tane de Şimdi bu kalenin bayağı bir eşyası bize lazım olacak. Mesela ben oyunda şu an çoğu tuşu bilmiyorum. Şu an niye at kesiyorum onu da bilmiyorum. Bir tane de eşek kesek o Tamam eşeğin eti mi lan bu? Horse meat. Evet. Eşeketi. Bakalım, aha. Orada ne görüyorum? Orada neler görüyorum orda? Hepsini alacağım, hepsini alacağım, hepsini alacağım, hepsini alacağım. Allahım. Of. Ay, çok iyi. Oha. Harika. İlk bölüme göre bayağı iyi. ilk bölümden böyle olacağımızı beklemiyordum. Oğlum bu ne? Çok garip yazarlar var. Direktle bir şunları yukarı atalım. Şunu alayım bir de. He. Okuyalım bunların hepsini. çeviremedim yani İngilizce sınıfında olsam da çeviremeye biliyorum. <gülüyor> babam dönüştü herhalde bu ne apple kov diyor elma ineyimi <gülüyor> Hepsini alacağım o zaman. Gel buraya. İnek olduğun için benden kaçabileceğini mi zannettin? Orada biz uzak duralım onlardan Kitaba girelim yanışıklığı Orada ne var lan İkinci bölüm bir ev yapmayı planlıyorum Burada da buradaki blok var Bu ne ya böceğe vurla sen nesin oğlum böceğe kılıçla vuruyorum böcek yine ölmüyor ölür tek a a iyi bu ne mesela ah kitaplara at, kitaplar boş Mayalı örümcek yüzü, at, hornat, boynuz. Ne? Dur dur sen şaka? Ne? İlk bölümden mi? Sen şaka mısın? İlk bölümden mi lan? Bu ne? Ona. Evet arkadaşlar oyunu bitirmiş bulunmaktayız Hızlı açacağım bir daha. Of teki Mesela buradan bunu işaret ettim mi nereye gidiyor Şöyle atsam Bak Lucky Block şerisinde Şu çok fazla iyi e e boşluk yaptı bana bu ne lan? Altın fener çıktı Tamam ebes üst niyetine koyarız bunu Gel bana saldır ya bana saldır Hadi bak yiyorsa saldır Hello buradayım Ben yanlış yerlere atıyorum Hayvanlar attım Buraya gel buraya nereye gidiyorsun? Buraya gel NPC, ya oh, ne güzel pişmiş pişmiş Yereceğiz hepsini <gülüyor> Bak zombi geliyor da Zombi ne yapabilir ki Oha Oğlum Ben mi çok şanslıyım Oyu mu benim yüzüme gülüyor? Oy! Allah'ım. Hayır, ölemem. Ölemem. <Gülüyor> Ölemem. Ah. Allah'ım ne oluyor? İllüzyonmuş. Allah'ım ilk bölümden yaşadığımız maceraya bak Şu var ya bak şu Çok yer bir şey Şimdi İkisi de illüzyon mu ben anlamadım Oğlum pantolonmuş bu. Oğlum zombiden ne çıkıyor ya? Ya Elizyon, git artık. Altınmas çıkıyom seni gördükçe. Şimdi buna doğru kaçıyorum ben. Doğramıyorum Korkuyorum Aga Senin elindeki kazmaya benim ihtiyacım var Ama ya yeter Böyle yaratık kese kese kazılabiliyorsak ben o zaman full yaratık keserim ee, bu video ne zaman gelecekti size? Ananı ne ama ya Bence bu kadar yani bu bölümün sonuna gelelim bence baksana yaya bak Ben daha ne isteyeyim Şöyle bir de ekran görüntüsü aldık mı çok temiz Tamam O zaman bugünlük bu bölümün sonuna gelelim Şuradan şu iskeleti de keselim belki bir bok çıkar <gülüyor> Tövbe estağfurullah arkadaş hihihihi <gülüyor> diye sesler geliyor Bu ne oğlum? Elindeki ne bak? Hayır sen olmaz, sen olmaz, sen olmaz, sen olmaz. Ne olur git, ne olur git. Allahım Kemik suyuymuş bu. Şimdi burayı kırardım ederdim de neyse Azıcık şey yapalım yürüyelim bakalım Allah'ım lütfen Leki Ya örümcek sen ne yapıyorsun Allah için git ya. Allah için git bak sen uğraşma Hayır sen olmaz sen olmaz Olmaz demiştim korkulur korkulu mı oldu ya her yerde beni buluyor pezemeyin Ana Aa! Neyse arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim Bak şurada mısır ağacı mıydı bu, bu neydi Bunları herhalde makasla kesmemiz lazım Dediğimiz gibi arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim artık Hakkınızı helal edin ben iftarımı açmaya gidiyorum ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Şuna bakalım bir iş bok çıkmadı. Görüşürüz ve bay bay.